Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kart açıyoruz yanımızda da Albay İsmail Nail Halıcı var Evet arkadaşlar daha 8-9 sene var da ben şimdiden hazırlanayım dedim Belki benim ileride videolarımı izlerler Sen yapmışın yapacağını sen boş boşver askerliği bizim çok askerimiz var derler Belki yollamazlar diye şimdiden hazırlandım arkadaşlar Evet arkadaşlar her, şey, her şeyimiz yanımızda kartımız ama gözlüğümüz yanımızda değil. Ohar. Ee, evet askerimiz de yanımızdadır arkadaşlar. Acil durum alarmında. Ve en önemlisi de tuzumuz. Cezamız. Arkadaşlar ben tuzu sevmem. Ama video öncesinde biraz parmakladım. Böyle ekşi limon desem değil. Ne desem bilemedim yani arkadaşlar tadını. Evet arkadaşlar yine tahmin etme yapıyoruz. Yani tahmin edeceğim. Umarım yani. Öyle umut ediyoruz. Evet arkadaşlar. İlk kartımız Star Cup arkadaşlar. Ee, şimdi takım söyleyeceğim. Ülke söyleyeceğim. Ve isim söyleyeceğim. Bizim muhteşem üçlümüz var arkadaşlar. Zaten onları asla vazgeçmiyoruz. Ee, ülke olarak Türkiye arkadaşlar. Takım olarak Ne diyeyim ne diyeyim. Fenerbahçe tabii ki. İsim olarak Hep Ronaldo derdim ya da Messi. Bu sefer de tersten gidelim. Neymar. var? A Gayret, dur arkadaşlar duaımızı edelim. Haydi Neymar, haydi Neymar. Fenerbahçe çıktı inşallah. Allah Neymar daha çok Fenerbahçe çıksın ha. <gülüyor> Fenerbahçe oyuncu Neymar arkadaşlar ikna tutturduk. Evet. Ama daha arkadaşlar ilerde bir sürü var yani ikna sevmeyelim bence. Oh, ilkten tuz yemeden kurtulduk. Bakalım ikinci de. Askerlikte de çekeriz ya böyle şeyler. Orada adamlar ateş ederken Ben de durum? ben bir dakika video çekim. Geliyor mu artık? Evet arkadaşlar. Dur bu taraftan. Dur tahmin etme deyek. Bakın siz görecekleriz. Evet. Türkiye arkadaşlar sonra. Ee, Türkiye'den takım. Yok Barcelona. İsim olarak da Altay. Kesin çıkmayacak da hiçbir. Türkiye dedik, Altay dedik. Takım olarak ne dedik? Takımı unuttum gitti ben. Barcelona mı dediğim? Ne dediğim? Barcelona da dedim. Barça dediğim. Oy ki neki. Haydi Barça, haydi Barça, haydi. Oo Türkiye'de tuturduk tamam. Türkiye'de tutturduk sakinlik. Asker olunca tamam böyle. Savaştayken bana elleleyemezler böyle giderler. Haydi üçüncüde de duralım. Haydi. Aa durun dur. gördünüz şimdi. Hep unutuyoruz. Türkiye. Sonra Ronaldo. Daha sonra Fenerbahçe. Evet, haydi. <gülüyor> haydi haydi haydi haydi haydi ah oh be keşke galatasaray deseydim neyse arkadaşlar neyse Allah'tan limon dayı ne yapalım yani neyse arkadaşlar Allah'tan güzel çıktı yani fernando muhsera ah evet arkadaşlar şu kadar döktüm arkadaşlar elime Hmm. yemek tariflerindeki asker İsmail şimdi tuzun yorumunu yapıyor. Yani hiçbir şeye benzetemeyi Benzetemedim. Kısacası yani böyle. Size yemenin tavsiyem ekşi biraz. Limon desen değil. Neyse arkadaşlar. Eğer, e, süper finalimiz. ama hı. Türkiye yine hatta Türkiye diyor İsmail. Asker İsmail, Alpa İsmail Türkiye dedi. Sonra takım Fenerbahçe Yabancı isim Ronaldo Eheydi hey, Ronaldo haydi Ronaldo haydi hey. Ha gayet Bana ne sayılır saymam Ama sayarım sayarım saymam diye bir şey çıkmaz <gülüyor> ağzımdan sayarım İşte bu İşte bu yine tutturuyor Tamam arkadaşlar garantiledik ya askerde bir şey olmaz bize artık herhalde <gülüyor> Dur yine söylemeden açıyordum Türkiye Türkiye'mizden vazgeçmiyorum Takım olarak Bu sefer Galatasaray diyorum Var ya Galatasaray çıkmayacak Galatasaray dedim ya Kesin Galatasaray çıkardı Ne dedik Türkiye dedik Galatasaray dedik isim olarak da Ronaldo 3 hece Ronaldo Haydi Galata haydi Ronaldo Haydi Türkiye Galatasaray çıktı hadi bakalım Evet Evet Galatasaray çıktı Gerçi birisi çıkmadı Fernando Fa, Fernando değil mi? Yok Ramadar Falco Şunu Fer, Fernando Fernando Mustafa'ya benzettin mi? Ters Tügen çıktı da Çok aralarında fark var İşte bu Aferin Falco Bak oyunda işe yaramasan da Yani takımda Galatasaray hiçbir işim yok Ama biz de Allah'tan oldu yani ve süper final. Evet arkadaşlar şu ana kadar bir tuz tuttuk. Allah'tan ki yani. Dur yine tahmin etmeden açtık. Ama Türkiye. Bu sefer Fenerbahçe ve Messe. Var ya kesin Ronaldo çıkacak da neyse. Nereden açılıyor? Bu taraftan. Charlotte gördüm orada. Trabzon ne sevdiğim. Olmaz böyle şeyler Ah neyim Vah neyim ağır. Vurdum bizi kalbimizden Ah oh, yine tuz yiyoruz. Neyse askeri hazırlık Çok da kaçmasın Az daha zökmeye hiç gelmiyor Evet arkadaşlar o kadar Arkadaşlar limondan daha iyidir onu tavsiye edeyim Acı biber yememi istiyorsanız Like atın arkadaşlar e Son 2 arkadaşlar Pardon son 4 Süper finalimizden Devam ediyoruz Durun Söyleyeyim Türkiye Türkiye Türkiye en yani Türkiye arkadaşlar Sonra Fenerbahçe Ve çıkmayan Ronaldo yani Ronaldo. Olsun bu seferlik. Ne dedik? Türkiye dedik. Fenerbahçe dedik. Ve dedik? Ronaldo dedik. Haydi Türkiye. Haydi Fenerbahçe. Haydi Ronaldo. Maxi Cruz mu geldi yoksa? Ah be. Hayır Türkiye. Aha Türkiye son anda fark ettim. Elimden kaçırdım. Tekartı. Adamsın Cengiz. Yine kurtardınız bizi. Aferin Cengiz. Sen farklı uyruğu seçmemişsin. Evet arkadaşlar e, sırada Star konumuz var. Son 3 kartımız Evet arkadaşlar şimdi söyleyeceğim evet, Türkiye vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar bugün bu kartlardan Türkiye diyeceğiz çünkü tuttu Türkiye e, sonra arkadaşlar takım olarak Juan tutacağım çünkü Ronaldo demeyeceğim bu sefer. iki tanesini belki birden tutturma şansım olarak yani Messi diyeceğim ismi olarak. Messi arkadaşlar isim olarak Ronaldo Juventus'ta oynadığı için Haydi Bismillah Türkiye sana güveniyorum Haydi Türkiye Haydi Türkiye Bak arkadaşlar Türk oldum o yüzden kesin oluyorlar yani Türk askeri oldum ya İşte bu İyi ki Juventus demişiz. Ay Kart Biraz delirdim mi Evet bu işte bu İki Son iki kart arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onu atalım. Tarayım bir. Tamam tarandı. Asker olduğum için hızlı oluyor bu sefer. Mesle. Türkiye. Ve Fenerbahçe. Kesin 10 çıkacak. Arkadaşlar yüzde 1 milyon Ronaldo var burada bir yerde. Yüzde 1 milyon eminim. Askerim ya artık hemen alabiliyorum. Fenerbahçe. Oh! İşte bu. Fenerbahçemizde tutturduk. Adamsın makro. Yok. I -ı. Adam değilsin sen. Çünkü sen bizi terk ettin. Bizi gönlümüzden vurdun arkadaşlar son kartınız. Bu sefer Ronaldo, Barcelona ve Türkiye. Evet arkadaşlar, dünya ayakları kurduk. Hepsine Türkiye dedik. Evet ve Haydi ve birinde Türkiye, birinde Barcelona, birinde diğerini unuttum hatırlamıyorum. Ama birinde de tahmin ettiğim olmaz mı be adamım ya. Ayıptır, günahtır. Şurada tuz yemekte şey yaptık, onda da yedirdin. Neyse arkadaşlar limon yemekten daha iyi olduğu için tuz. Ha, çok kaçıyordu. Bu sefer fazla kaçırdım tuzu. Yala yala bitmiyor. Olanlar. İyi. Arkadaşlar size tavsiye etmem yani sevmiyorsanız yemeyin. ama çiğ köfte yiyebilirsiniz yani ben adiye falan gelince tek çiğ köftede yiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar evet askerliğim bu kadar tamu tamına 12-13 dakika ya da o civarlarda bir askerlik yaptım dünyanın en az asker ol askerlik süresi olan kişiyim şu ana kadar. Evet arkadaşlar cezamız tuz yemedi. Sanırım iki defa yedik arkadaşlar tuzu. Türkiye'miz e, tuttu yani Türkiye'mizden teşekkür ediyorum. Türkiye'miz tuttu. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bu serinin devam için e, kanalıma abone olup like katın e, ve görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.